Herkese merhabalar değerli arkadaşlar bugün yeni bir video ile birlikteyiz bugünkü videomuzun konusu Voxigen TTS sesleri bir arkadaşın sayesinde Voxigen TTS seslerinin çoğunu bulabildik tabi Voxigen TTS daha önce de söylediğim gibi Türkçe dil desteği sağlamıyor. Türkçe sentezlenicisi yok. Ee, onun için Türkçe desteği yok. Onun için e, hani Türkçe ses beklemeyin. Voxigen TTS'den. E, ama Fransızca, İngilizce, İtalyanca dillerindeki e, sesleri bulduk ben e, o seslerin kurulumunu göstereceğim ve nasıl konuştuklarına bakacağız şöyle bir olay var e, o daha önceki videomda söylediğim gibi Cadı sesi sentezleyicisi artık yok demiştim ama varmış hem de otomatik kurulumlusu varmış Cadı sesi sentezleyicisinin e, Otomatik kurulumlu e, versiyonu ne demek? Bu bilgisayarlardaki katılımsız kurulum gibi bir şey. Yani biz sadece e, apk dosyasını yüklüyoruz. O da sadece apk de değil aslında. XAPK diye bir format. E, sadece dosyayı yüklüyoruz. Başka hiçbir şeye karışmıyoruz. O yapılması gereken her şeyi kendisi yapıyor. Tıpkı modlanmış Samsung metinden konuşmaya motor gibi. Nasıl? Biz sadece kurup ses motoru olarak seçiyoruz. Başka bir şeye karışmıyoruz. Burada da işte uygulamayı yüklüyoruz. Metin okuma motoru olarak seçiyoruz. Başka da bir şeye karışmıyoruz. Ben bu e, sesleri aslına bakarsanız elimde tutmayacağım. Çünkü dediğim gibi ben sevmiyorum. Farklı dillerdeki sentezleyicileri kullanmayı. Özellikle de İngilizce sentezleyici kullanmayı hiç sevmiyorum ben. E, onun için tutmayacağım elimde, sileceğim. Yani ne kadar değerli olurlarsa olsunlar. Ne kadar nadir bulunan programlar Olurlarsa da olsunlar benim için hiçbir kıymeti yoktur bu programların benim gözümde nazarımda hiçbir kadiri kıymeti yok bu uygulamaların. ama dosya nokta Türkiye Cumhuriyeti web sitesine yükledim bu videonun açıklamalar kısmında da var ee, açıklamalar kısmındaki bağlantıdan paket halinde zip dosyası olarak indirebilirsiniz. Ee, herhangi bir programla uğraşmanıza gerek kalmasın diye aslında daha iyi sıkıştırma e, modları da var, rar, 7z gibi ama onlarla uğraşmayın diye sadece zip dosyasına basitçe sıkıştırdım. Basitçe dediğim üstün körü saldım, çayıra mevlam kayıra yapmadım tabi. Onda yani e, elimden geldiğince. Zip'in de kabiliyetlerini kullanmaya çalıştım ama e, Zip dosyası ya Zip formatı belli bir noktaya kadar sıkıştırıyor. Telefonunuzla rahatça açabilmeniz için e, Zip dosyasına sıkıştırdım. E, dediğim gibi Ne kadar bulunması nadir Bulunması çok zor programlar da olsalar Benim gözümde nazarında hiçbir kadri kıymeti yoktur bu programların. Tutmayacağım. Size tanıtımını yaptıktan sonra sileceğim. Kıymet veren, önem veren, değer veren arkadaşlarımız varsa buyursunlar. Bu videonun açıklamalar kısmından paketi indirip kendi yedekleme servislerine yüklesinler. Tabii ki dosya Türkiye cumhuriyeti isimli web sitesi bu e, dosyayı silene kadar. Hadi videomuza devam edelim. Zarchiver Pro. Zarchiver Pro. Bu arada e, şöyle bir şey var. Hani madem telefonun kendi dosya yöneticisiyle yapabiliyoruz. Sen niye Zarchiver'den yapıyorsun diye soracak olursanız. Hani ben kısa yoldan yapalım uğraşmayalım diye şey yaptım. Hani. Bir de alıştım zarçiver kullanmaya. Benim için adeta ikinci bir dosya yöneticisi oldu zarçiver. O yüzden oradan yapıyorum. Ama dediğim gibi siz telefonunuzda yapabilirsiniz. Telefonunuzun kendi dosya yöneticisinden yapabilirsiniz. Şimdi açalım. İçin düğme 6 öğeden bir. ay. E TTS Voice Pudge. Otomatik kurulumuz 12 2022 Voxigen TTS otomatik kurulumu. Şimdi bunları Voxygen, görün, more, buraya, klasöre, çıkart. klasöre çıkart diyerek çıkartıyorum. Çıkartılıyor, çıkartılıyor. O çıkartılırken de ben size anlatayım. Ee, önceden bunların bir Android klasörü oluyordu ya da OBB klasörü oluyordu direkt olarak. OBB klasörünü alıp Android klasörünün içine atıyorduk. Ya da OBB klasörünün içindeki dosyayı alıp Android klasörünün içindeki OBB klasörünün içine atıyorduk. falan Fistan hiç gerek kalmadı artık böyle şeylere. Bunlar kendi kendilerine bütün işlemleri yapabiliyorlar. Biz ise sadece kurulumunu yapıyoruz. Başka da bir şeyi ellemiyoruz. Sadece kurup Metin okuma motoru olarak seçmemiz yeterli oluyor.